Oh Halka konuşur Anası ve kardeşler Gelip dışarıda durur Şahla görüşmek ister Gelip dışarıda durur Şahla görüşmek ister Orada duran bir can, der kardeşlerin anan Galiba senin ile konuşmak ister şu an Galiba senin ile konuşmak ister şu an anam kardeşlerim yanımda taliplerim İsa işaret eder işte anam kardeşim İsa işaret eder işte anam kardeşim. Bir can uyarsa kelam alırsa haktan selam İsa der ki o candır, kardeşim bacım ana İsa der ki o candır, kardeşim bacım ana Halkın emrine uyan Erkanı uygulayan İsa'nın ev halkıdır Kervanına katılan İsa'nın ev halkıdır Kervanına katılan İsa'nın ehli beyti Kervanına katılan